Arkadaşlar şimdi sadece düşünmenizi istiyorum. Şimdi düşünün. Yunanistan'dan bir adamın şu an cebinde 1000 doları olsun. Tamam mı? Türkiye sınırından geçti ve Edirne'ye geldi. Edirne'de herhangi bir döviz bürosuna girdi ve 1000 dolarını Türk lirasına bozdurdu. Şimdi Türk lirası 2-3 gün önce neydi? 18 TLydi Şimdi bu adam 18.000 TL'si var mı? Var. O adam İstanbul'a gitti. Güzel, kaliteli, yıldızı yüksek otellerde kaldı. Ne bileyim Gece eğlence mekanlarına gitti. Pahalı restoranlarda yemek yedi. Sinemaya gitti. Bowling oynadı. Ne bileyim. Ee, Yunapark'a gitti. Bol bol para harcadı. Ve toplam 7000 TL para harcadı. İki günde 7000 lirayı 7 bitirdi. Cebinde ne kadar kaldı? 11000 TL. Adam Yunanistan'a gidecek. E bunu da dolara bozdurması lazım. Giderken. Çünkü orada Yunanistan'da Türklere lirası göre. Bir baktı. Dolar 11 lira. E bu adam yine... Doları bozdurdu. Türk lirasını dolara çevirdi. E yine 1000 doları oldu. Çünkü dolar 11 lira. E bu adam 1000 dolarla geldi. 1000 dolarla geri gidiyor. Ya abi peki bu parayı kim ödedi? Adam 0 TL harcadı. Bak 0 TL harcadı ya. 0. Ya 0 TL harcadı. Yani 1000 dolarla geldi. 1000 dolarla gidiyor. Hiç para harcamadan adam misler gibi yaşadı. Ya hiç para harcamadı arkadaşlar. Şu anda... Asgari çalışan bir insan 2 ay çalıştığında ancak bu parayı kazanıyor. Bu adam buraya geldi ve bedava yaptı bunların hepsini. Aklım almıyor arkadaşlar benim. Şu anki insanlarımız yalnızca ekmeği 50 kuruş 50 kuruş daha uygun yemek için bu karda, bu kışta, bu yağmurda ve bu soğuk rüzgarlarda sırf 50 kuruş için sıra bekliyor arkadaşlar. Bizim memleketimizdeki insanlar bu kadar açlık içindeyken diğer ülkenin insanlarının böyle olması beni çok üzüyor arkadaşlar. Bu arada kalbimde çıktı. Bu nasıl düştü bilmiyorum. Neyse kaldırırım videodan sonra. Ben erken seçim değil hemen bu akşam seçim olmasını istiyorum yani. O kadar söylüyorum.